Sonunda beklenen gerçekleşti. FTX resmi olarak iflas etti. Üstelik sadece uluslararası operasyon değil, Amerika operasyonunda iflasını açıkladı. Bunu zaten ben öngörüyordum. Amerika'nın bu işten sıyrılmayacağını düşünüyordum. Daha haber videoda bahsetmiştim. Şimdi ne olacak? Maalesef içeride paranız veya kriptonuz kaldıysa geçmiş olsun diyorum. Hakikaten herkes için çok üzgünüm. Kurtaramazsınız büyük ihtimalle. Çünkü bu iflas süreci çok uzun sürecek bir süreç. İçerisinde bir kere yolsuzluk var. Bir sürü farklı ülkelere yayılmış bir operasyon var. Yönetimi kimde olduğu bile pek belli değil. Bu işin temizlenmesi çok uzun zaman alacaktır. Hadi diyelim ki orada bir kısım varlık var. Oradaki alacak sırası da bir enteresan. Önce tabii devletin alacakları varsa onlar alacak. Çalışanlar alacak. Oradan sonra ana yatırımcılar sonra belki orada işte parası olanlara sıra gelecek. Kaldı ki orada paranızın olduğunu, kıptanızın olduğu ispatlamak bile uzunca bir süreç. Yani geçmiş olsun diyorum. İnşallah piyango gibi birkaç yıl sonra oradan bir geri dönüşü olur ama onun dışında iş zor. Asıl mesele bu durumda bütün bu faciaya neden olan... ...regülasyonun olmaması, bu işin tamamen kanunsuz diyelim ama hani hırsızlık amacıyla değil... ...kanunu olmadığı için kanunsuz yapılması meselesine artık Amerika Birleşik Devletleri hakikaten el atacak mı? Eğer öyle olacaksa bu bizim hayrımıza mı? Ve bu çok karanlık gözüken günler aslında belki de şafağın habercisi mi? İşte bugün bütün bunlardan bahsetmeye çalışacağım ve size... ...regülasyon tarafında neyi istediğimi, neyi umduğumu, neyin gerçekleşeceğini düşündüğümü... ...ve bütün bunların borsalarına nasıl yansıyacağını... ...anlatmaya çalışacağım, öngörülerimi sunacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce şunu söylemek istiyorum. Regülasyon her şeyin çözümü değil. Eğer öyle olsaydı ABD'de en wrong skandalı, biliyorsunuz dev bir enerji firması... ...batmıştı ve her türlü regülasyona tabiydi. Daha sonra 2008'deki dev finansal kriz, bütün bankaların aslında... Açığa karı verdikleri öyle söyleyelim, karşılığı olmayan morguş dağıttıkları, parayla inanılmaz kaldaşlı işlemler yaptıkları bütün bu skandalar ortaya çıkmazdı. FTX skandalının boyutu şu anda 8-9 milyar dolar civarlarında gözüküyor. Oysa 2008'de bankaların yarattığı finansal krizin boyutu 700-800 milyar dolar civarında idi. Ancak Fed'in para koymasıyla bütün işte bugünkü bu enflasyon süreci önünü açan yardımıyla, desteğiyle bu iş kurtulabilmişti. O yüzden regülasyon açıkçası tek çözüm değil ve bu sektörde regülasyon yok. O yüzden her şey kötü diyenlere inanmayın. Regülasyon gelse de insanoğlu o regülasyonların kanunları, boşluklarını bulup içinde kendi kendilerini çıkar elde etmenin yollarını buluyorlar. Artık kripto pazarının riskli bir pazar olduğunu bilerek yatırım yapıyoruz. Çünkü bu çok yeni bir pazar, burası bir vahşi batı. Buradaki çoğu varlığın henüz kar eden bir iş modeli yok, günlük kullanım alanı yok. Bunu da farkında olarak yatırım yapıyoruz. O yüzden buraya yatırım yapan insanların belli riskleri almasını bekliyoruz. Ve bu riskin bir bedeli varsa ödemeye hazırız. Ama ödemememiz gereken bedeller de var. Alınmaması gereken riskler var. İşte orada o risklerin net bir şekilde regüle edilmesi gerekiyor ve bu gayet mümkün. Nedense Amerika bu işte çok ayak sürüyor. Hatta ilginçtir FTX'in kurcusu Sam bankman fried regülasyon konusunda en istekli olanlardan bir tanesiydi. Bilmiyorum belki de onun regulasyon istekleri gerçekleşmiş olsaydı bugünkü bu sorunları yaşamıyor olurduk. Ama Amerika bu konuda ayak duruyor. Sırf Amerika değil dünyanın her yerinde bu konuda sıkıntı var. İşte Türkiye'de de kanun çıkacağı uzun süredir konuşuluyor ama bir türlü kanun gelmiyor. Bazı gerçekten tipto dünyasında oyuncuları bu konuda süper iyi niyetliler. Devlete gidip Amerika Birleşik Devletleri'nde bizi regüle etleyen FTX gibi çok sayıda borsa olduğu devlet onları regüle edeceğine hakkında soruşturmalar başlattı. Yani hakikaten burada bir ilginç bir şey dönüyor. Şimdi burada komple teorisi yapan arkadaşlar olacaktır. FBI, CIA, Rockefeller ailesi bilmem sebebini. Ama gerçek şu ki, regülasyon isteği kripto pazarından da bizzat geliyor. Hayır, Bitcoin'i regulate edin diye bir talep elbette gelmiyor. O çünkü merkeziyetsiz bir yapı, onu regülasyona gerek yok, o şeffaf, görüyoruz onun ne olduğunu. Fakat bütün bu Bitcoin başta olmak üzere, kripto varlıkları alıp sattığımız yerler, kripto varlıklarımızı tuttuğumuz, sakladığımız yerler, buralarda kıyametler kopuyor. Biz regülasyonu buraya istiyoruz ve bir alan daha var, stablecoin'leri istiyoruz. Çok da basit aslında, müsaade edin biraz düşüncelerimi bir derinleştireyim. Benim gözümde regülasyonun başlaması gereken ilk yer stable coin'lar. Neremek stable? Stabil coin. Yani aldığında o coin'in karşında 1 doların bir yerlerde olduğunu eminsin. Ve coin'ini sattığında 1 doları geri alabiliyorsun. Bu kadar basit. Stable coin'lar çok önemliler. Çünkü stable coin'lar aslında blockchain teknolojisinin söz verdiği pek çok şeyi hayatımıza kolayca sokuyorlar. Nedir bu? İstediğin yere parayı kolayca yolla. Paranın şifresi sende olsun. Kimse ona gelip sataşamasın, el koyamasın. Yani bütün bu konularda stable coin'ler iyi bir araç. E, fiyatı da 1 dolara fikselenici aslında hayatımızda önemli parçası haline geliyor. Kaldı ki diğer kripto alım satımında da yine stable coin'leri kullanmayı seviyoruz. Fakat burada bir kanun, regülasyon yok. Hiçbir şey yok. Luna örneğinde gördük ya 1 dolar değeri var dediler, hiç değeri kalmadı. Neden? Çünkü stable coin'lerin topladığı parayı nereye koydu denetleyen kimse yok. Akıl almaz bir şey. Tether gibi şu anda bilmiyorum kaç milyar dolar toplam değerlemesi olan bir stable coin'in parasının nerede durduğunu bilmiyoruz. Topluyor müdüden parayı, veriyor coin'i. Nerede o para? Eğer gidip o parayı devlet hazine kağıtlarına bağlıyorsa, dolara bağlıyorsa, hatta altına bağlıyorsa sorun yok. O zaman stable coin olma özelliğini koruyabilir. Evet orada da bir miktar kayıplar yaşanabilir ama tam bir yok olmayla karşılaşmayız. O yüzden ne yaptığını bilmiyoruz. Ve Luna örneği de gördük ki kaldıraçlı işlemlerde pek hala kullanılıyor. Son günlerde gelen bazı raporlar Tether'da da yine ciddi kaldıraçlı işlemde bu paranın kullanımına dair ipuçları veriyor. Kabus. param oraya veriyorum, karşılası SableCoin'i alıyorum. Adam onu kendisi aşırı karlar etmek için kaldıraçlı işlemlerde kullanıyor. Veyahut da FTX örneğinde gördüğümüz gibi başka işlerine o parayı çalıp götürüyor. ...bunun kesinlikle regüle edilmesi gerekiyor. Stable coin'lerin hepsinde... Amerika Birleşik Devletleri'nin en katı standartlarla denetim getirmesi lazım. Bu sırf Amerika değil aslında. Bütün dünyada global bir oyunda olması gerekiyor. Ve bir paranın regüle olup olmadığını ve regülasyon standartta ne olduğunu stablecoin'lerde net olarak görüyor olmamız lazım. Çünkü orası risk almak istediğimiz bir yer değil. Orası üzerine kar etmek istediğimiz bir yer değil. Orası işlerimizi yapmak için süper bir finansal inovasyon. Neden bunda riske girmek zorunda kalıyoruz? Hiç anlamıyorum. İkinci regülasyon alanında... Borsalar, FTX borsaları gibi. Bizde de battı borsalar, dünyada da battı. Bir sürü facia yaşıyoruz. Neden? Çünkü borsa dediğin şey borsa değil. Borsa ne işe yarar temelde? Borsanın yaradığı iş, ben paramı oraya gönderirim, yatırım emrimi veririm. O yatırım emrimdeki varlığı satandan onu alır, sonra bana teslim eder. Ben de o teslim aldığım şeyi kendi kasama koyarım veya eğer çok güveniyorsam o borsada saklarım. Sistem bu kadar basit aslında. Kriptoda bu kişiden kişiye bir ticaret olabiliyor. Hisse senedi alıyorsan belki bir kumdan alıyorum ama borsaların yaptığı şey bu olmalı. Öyle işlemiyor bu borsalar? Neden öyle işlemiyor? Birincisi bu borsalar sadece borsa değiller kendi paralarını da basabiliyorlar. Binance'in BNB'si gibi, FTX'in FTT'si gibi. Kendi parasını basıyor, dijital para basıyor ve varlıklarını orada sakladığını söylüyor. Böyle bir borsa olmaktan çıkıyor aslında bir şirket gibi, bir yandan hisse senedi, kendi kendine basabilen, varlıklarını orada sakladığını söyleyen ve şirketin değeriyle o varlık arasında tuhaf bir korelasyon kuran acayip bir yere dönüyorlar. Yani bunun kesinlikle yasaklanması lazım. Borsaysan borsasındır. Borsaysan sen bir de para basamazsın. Dünyada böyle bir örneği yok. Senin görevin çok iyi bir borsa olmak, çok iyi tüketici deneyimi sağlamak, insanların alışlarını, satışlarını kazasız, belasız en iyi olabilecek fiyatlarla yapmasını sağlamak. Bunun için de komisyon almak. Başka bir görevin olmamalı ama sen kendi paranı basınca öyle bir düzen kalıyor mu? Ve o kendi parasında kendi borsası üzerinden işlem açıyor. Hatta onun üzerinden de yeni alt koyunlar kaldıraçlı işlemler falan yaratıyor. E oradan sonra işlem tabii kopmaya başlıyor. Çünkü ben paramın BNB'ye dönmesini istemiyorum. Daha ben burada açıkça kaç kere söyledim Binance'ın hiçbir şeye güvenmem diye. Belki de en güvenilir bilmiyorum ama neden güvenmiyorum çünkü hem regülasyon yok hem kafasına göre para basabiliyor ve kafasına göre kadracı işlem yapabiliyor. Borsalarda olmaması gereken ikinci şey kriptolarımızın orada satlanmıyor olması lazım. Buna Deal hizmet deniyor. Yani varlıkları saklama. Nazak borsasında ben hisse senedi aldığım zaman varlığımı orada saklamıyorum. Nazlak borsası bu konuda devlet tarafından sertifiye edilmiş yerlerde saklatıyor hisse senetlerimi. Saklama hizmetleri var. Ve onlar çok sıkı denetleniyorlar. Çünkü borsanın görevi bu değil. Borsanın tek görevi var. işlem yapmamızı sağlamak. Hayır bunlar bize saklayabilirsiniz diyorlar. Soğuk cüzdanlar, sıcak cüzdanlar. Borsada bırakma böyle şey olur mu? Evet borsada bir miktar nakitim tutabilirim. Niye? Çünkü o gün eğer acil bir işlem olacaksa gidip hemen hissemi almak isterim. Parayı oraya aktarmakla uğraşmak isterim ama bu kısıtlı bir risktir. Ama hisse senetimi bir kere alınca onu orada olmasını istemiyorum. Nitekim orada olmuyor. Saklama hizmeti veren denetlenen sertifikaya kurumlar bunu yapıyorlar. Bu nedenle borsalarda hisse senetleri ortadan kaybolmuyor, Güvenli bir şekilde saklanıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri bunun regulasyon nasıl yapılacağını biliyor Amerika değil bütün dünya biliyor yıllarda hisse senedi pazarları var hisse senedinin fiyatı düşer kalkar o ayrı o başka risk ama hisse senedimin emanet ettiğim yerden uçmamasını istiyorum oraya koyduğum para ne uçmamasını istiyorum aynısını kripto pazarları içinde görüyorum oraya koyduğum parayı alıp adamın başka yerlerde kullandığını görmek istemiyorum. Orada kriptomu saklamak istiyorum çünkü almak, satmak istiyorum ama o borsa üzerine saklamak istemiyorum. Devlet tarafından regüle edilen, yıl hizmet veren yani saklama hizmetleri veren yerlerde bunlar saklansın istiyorum. Bu çok basit. Yıllardır bütün ise sayede borsalarında var. Niye burada yok? Aklım almıyor. Bu iki alanda çözüm getirilirse, yani stable coin'ların stable olduğunu, arkalarındaki paranın düzgün, değerli, toplu bir şekilde saklandığını koyabilirlerse ortaya. Kripto borsalarını sadece borsa olmaya odaklayıp, kendi paralarını basma, başkalarının parasını saklama gibi sorumluluklardan, görevlerden, yetkilerden uzaklaştırırsa, bence o zaman iyi bir yere doğru gidiyor olacağız. Kripto'nun getirdiği çözümlere dünyanın ihtiyacı her zamankinden fazla var. Kripto kötü demeyin, 2008'deki finansal krizi yaratan şey regülasyondu ve o regülasyon içindeki yolsuzlaşmış insanlardı. Biz kriptonun sevdiğimiz yönü ne? Şeffaf yönü. Ama bunun şeffaf olmayan borsalarla, şeffaf olmayan stablecoin'larla. Birleştirip bir takım hırlı hırsız insanın eline teslim edersek o zaman başımız yerine girer. Çok ilginç. Bugün okuduğum bir raporda kripto pazarında çıkan bütün rezaletlerin arkasında bir zamanlar Wall Street'te işlem yapan traderların olduğu gözüküyor. Neden? Çünkü bu adamlar oranın regulasyonundan kaçıp buraya geldiler ve cennet gibi bir yer buldular kendilerine. Parasını basabiliyor, yayabiliyor. Oh ne güzel ne alem. Bunda da bitmesi gerekiyor. Eğer bu bitmezse daha çok canlar yanacak. Amerika'da şimdi hareket hızlanır mı bilmiyorum. Amerika'nın bu konudaki niyetini okuyamıyorum. O Amerikan sekinin başındaki gest erdemen adamın ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Daha evvel bu adamın kripto pazarının en büyük düşmanı olduğuna dair bir video yapmıştım. Ama bunun artık çözülmesi gerekiyor. Çünkü bu muazzam bir finansal inovasyon. Bunun önünü açarlarsa yapılacak muhteşem şeyler var. Ama bunun regülasyonu çözülmeli. Aksi takdirde bu borsalarda para kaybedenler gidip devletlere dava açmanlar. Çünkü bu şirketlerden devlet vergi almayı biliyor mu? Vergisini alıyor. Mesela Türkiye'de bu kripto borsaları milli takım sponsoru falan diyorlar, parasını da alıyor. O zaman arkadaş regüleri çeksin. Para orada kaybolursa devletin sorumludur. Türkiye'de de dünyada da böyle düşünüyorum ben mesela. Bitcoin'in fiyatı düşerse kimse son tutmam. O benim aldığım risk. Onu görüyorum neden çıkıp indiğini. Orada da var sıkıntılar, yok değil balinalar var vesaire ama onu görebiliyorum. Ama ben buralarda risk almak istemiyorum. Sadece bir finansal inovasyondan yararlanmak istiyorum.